Çok değerli uşağımızın protokolü ve değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Bugün e, burada e, Gediz Kavşağı'ndan Denizli yoluna kadar ki birinci etap e, çevre yolumuzun e, trafiğe açılması ile ilgili e, bilgilendirme programımızda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten de şehrimizin biraz önce ifade edildiği gibi hem ulaşım anlamında şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de şehrimizdeki önemli güzergahlardan bir tanesi olan tekstil organize sanayi bölgesine gerek firma yetkililerimizin gerekse de çalışanlarının e, rahat bir şekilde e, servislerinin de önemli bir yükünü alacak şekilde e, bağlantısını sağlayacak olan bir çevre yolu e, şehrimize ciddi anlamda büyük katkılar sağlayacaktır. Ben e, bu güne kadar bu projenin hayata geçmesinde emeği olan e, öncelikle e, projeyle ilgili hiçbir talebimizi e, kırmayıp işte normalde ikişer şeritli olarak planlanıp arkasından eee şehrimizin talebi doğrultusunda üçer şeride eee çıkarılarak uzun yıllar boyunca şehrimize hizmet etme haline dönüşen dönüştüren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bugüne kadar bu projede emek vermiş olan ulaştırma bakanlarımıza, karayolları e, genel müdürlerimize, bölge müdürlerimize eee e, çok teşekkür ediyorum. Eee Bizim söylediğimiz hep bir şey var. Evet bazen geç olabilir, biraz güç olabilir ama e, uşağı yaptığımız her türlü projede e, gerek devletimizin gerekse belediyemizin en güzeli, en e, iyisini biz e, şehrimize yakıştırıyoruz. E, bu projede gerçekten de e, Türkiye'nin dört bir tarafında e, seyahat eden e, birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki e, Türkiye'deki yapılmış olan en güzel çevre yollarından bir tanesi e, oluyor. Tekrar e, çevre yolumuzun e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimize, vatandaşlarımıza, emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Uşak çevre yolunun trafiğe açılması hakkında sizi ve değerli vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Sizleri ve kıymetli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Yol medeniyettir fikriyle hareket ederek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ulaştırmada büyük atılımlar yapılmış. Havalimanı sayısı 26'dan 57'ye çıkarılmış. İstanbul Havalimanı gibi önemli bir proje hayata geçirilmiş. Hava yolu şirketinin uçak sayısı 167 617'ye, 617 uçak trafiği 529 binden 1 milyon bine, taşınan yolcu sayısı 34 milyondan 182 milyona çıkarılarak hava yolları halkın yolu haline getirilmiştir. Uluslararası liman sayımız 152'den 190'a tersane sayımız 37'den 84'e 84'den dünya gemi performans listesinde Türk bayrağı ile ilk ona girilmiştir. Sabit geniş bant internet abone sayısı 3000, 3.000'den 91 milyona, mobil telefon sayısı 23 milyondan 90 milyona çıkarılmıştır. Hızlı tren taşımacılığı 2009 yılında Ankara-Eskişehir seferleriyle başlatılarak hayata geçirilmiş. Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve ankara sivasta hızlı tren hatları, hatlarıyla başlatılmıştır. Toplam 2.228 km hızlı tren yol ağı devreye alınmıştır. Uşak ilimizden de geçecek olan 508 km'lik Ankara-İzmir hızlı tren hat çalışmaları %50 seviyesindedir. 2025 yılında yetiştirmesi planlanmaktadır. Demiryolu ile taşınan yolcu sayısı 2002'de 73 milyon iken 2022 yılın sonu itibariyle 317 bine çıkarılmıştır. AK Parti'nin iktidarlarında iktidarlandığından önce 6101 kilometre bölünmüş yol e, varken 22900 kilometre bölünmüş yol yapılarak bölünmüş yol ağımızı 29.000 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yol ağlarıyla bağlı olan il sayısı 6'dan 77'ye çıkarılmış. Köprü ve viyadük sayısı 5967'den 9715'e köprü ve viyatik uzunluğu 311 kilometreden 705 kilometreye çıkarılmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu, Ankara Nide Otoyolu gibi otoyollar hayata geçirilerek otoyol uzunluğu 1714 kilometreden 3633 kilometreye çıkarılmıştır. Karayolu tünel sayısı 83'ten 484'e, tünel uzunluğu 50 kilometreden 711 kilometreye çıkarılmıştır. Trafikteki araç sayımız 8.6 milyondan 26.7 milyona çıkmıştır. AK Parti iktidarlarıyla birlikte asrın projeleri olan Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir. Uşak ilimizde de AK Parti iktidarlarında ulaşıma yapılan yatırımlardan nasibini almıştır. 29 kilometre bölünmüş yol ağımıza, Uşak Afyon, Uşak Manisa, Uşak Kütahya, Uşak Denizli ve Eşme çevre yolu gibi 184 kilometre duble yol yapılarak 213 kilometreye ulaştırılmıştır. Diğer taraftan Eşme Kula, Eşme Ulubey, Ulubey Uşak satik kaplama yolları yapılmış Eşme Ulubey, Ulubey Uşak yollarında sıcak asfalt çalışmaları hala devam etmektedir en kısa sürede bitirilmesi için çalışmalara hız verilmiştir. Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Birçok çevre yolu normal şartlarda iki şeritten oluşan olmasına rağmen otoyol standartı çerçevesinde uşak çevre yolumuz üç şeritten ibaret şekilde planlandı. Daha doğrusu daha önce iki şerit olarak ihale edilen yolumuz bu uşağımıza verilen önen çerçevesinde üç şerit haline getirildi. Bu aşamada özellikle ee, Ulaştırma Bakanlığımız ciddi anlamda finansal olarak bu projenin bir an önce hayata geçmesi için her türlü çabayı ortaya koydu. Ancak özellikle e, bölgede yap, var olan çevre yolu üzerinde var olan ve projenin temelde önemli bir bölümünü oluşturan kamulaştırma maliyetlerinin çok yüksek çıkış çıkmış olması nedeniyle bu projenin çok çok üzerinde bir maliyetin sadece kamulaştırmaya ayrılacak olması nedeniyle özellikle Türkiye'mizde ve uşağımızdaki birçok ulaştırma projesinin aksamaması için Çevre Bakanlığımız dönemin Tarım Bakanlığı ile birlikte bir protokol hayata geçirerek bu bölgedeki arazilerde hem şehrimiz ve tarımsal üretim için çok önemli olan toplulaştırmanın hem de var olan kom kamlaştırma maliyetlerinin ortadan kaldırılması için bir protokol çerçevesinde toplaştırma faaliyeti devam etti. Burada değerli basın mensupları aracıyla kıymetli uçakta hemşerilerime de söylüyorum. Süreci kendi içerisinde yaklaşık üç dört yılı alan bir süreç. Çünkü itirazları bildirileri vesairesi dikkate alındığında gerçekten önemli bir zaman dilimini aslında burada e, bu projenin bir önce hayata geçmesi konusunda maalesef biraz zaman almasına neden oldu. Bu teknik sıkıntıların giderilmesinden ve özellikle bölme e, ile e, Çivril Kavşağı arasındaki bölümdeki var olan kamulaştırma sorunlarının da hızlı şekilde çözümünden sonra çözümünden Bakanlığımızın güçlü finansman desteğiyle, müteahhit firmamızın da gayretli çabasıyla bugün e, özellikle e, şehir içi trafiğine büyük katkı sağlayacak e, bu hayırlı hizmetin e, önemli bir bölümünü hizmete açmış oluyoruz. Ben e, bu hizmetin uşağımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli İlge En Başkanı, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Daire Müdürlerimiz, Değerli Basın Mensupları, Yine karayollarımızın cefakar, defakar, çalışkan bütün personeli, işçilerimiz, memurlarımız, formellerimiz, şeflerimiz, hepinizi saygı hürmetle selamlıyorum. Biliyorsunuz, uşak çevre yolu uzun zamandan beri gündemde olan, işte benden önceki konuşmalarımızın, sayın milletvekillerimizin, belediye başkanımızın ifade ettiği gibi değişik, kamulaştırma sorunları ve benzeri sebeplerle yapımı aslında açılışı biraz geciken bir proje. Tabi bunda aynı zamanda iş oranının artışlarının da ciddi boyutu var. Nedir? İşte iki gidiş, iki geliş, iki şeritli gidiş geliş olarak planlanmış olan bu yol. Daha sonra üç şeride çıkarılmış, ikide çıkarılmış. Şu anda otoyol standartında bir çevre yoluna kavuşmuş olacak. Uşak inşallah. Çok kıymetli katılımcılar. Uşak çevre yolu 29.4 kilometre olarak planlanıyor. Bunlardan birinci etabını şimdi biz trafiğe açacağız. Aslında buna biz açılış demiyoruz. Çünkü açılış inşallah ikinci etapla birlikte tamamlandığında yolun trafiğinin %100 olarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuzda işte ona gerçek törenli bir açılış diyeceğiz. Zaten bu kalitede bir yol yapıldıktan sonra artık vatandaşımız siz açsanız da açmasanız da yolu kullanmaya başlıyor. Biz de bunu bugün hem vatandaşımıza duyuralım hem resmi levhalar, levhalarıyla birlikte e, bu 21 kilometrelik, 21,5 kilometrelik kısmını e, trafiğe verelim diye program yaptık. Şimdi kıymetli katılımcılar, Sayın Milletvekilimiz İsmail Bey ifade etti. Ben çok onun için rakamlara... Burada fazla girmeden yine de birkaç rakam vermek istiyorum. 2 milyar 519 milyon lira bedelli bu çevre yolunun tamamı. Şu anda açacağımız kısmında değeri 1 milyar 632 milyon TL tutarında bir yatırım gerçekleşmiş oluyor. Biliyorsunuz karayolları ve DS yatırımları zaten parasal anlamda en çok nekür yatırımlardır. Peki bu... Çevre yolunun özellikle birinci etap ve tab tamamlandığında ikinci etapla birlikte bize ne gibi faydalar sağlayacak? Ben e, birkaç şey o konuda da söylemek istiyorum. Günlük ölçümler, karayollarımızın ölçümleri bizim an şehir içindeki transit, e, taşıt trafiği 25 üzerinde. Yani 25 bin araç e, gidiyor geliyor her gün e, ve bunun üzerinde e, ortalama olarak da 25 bin 200 civarında bir araç trafiği var. Tabi bu artık şehrin büyümesiyle birlikte e, bu yol iki giriş iki gidiş yolu da olsa şehirler arası yol artık e, şehir içinde bir cadde ana cadde haline gelmiş. Bu hem yaya açısından hem de taşıt trafiği açısından hem yoğunluk oluşturuyor hem de kazalara ciddi şekilde sebebiyet veriyor. Tabi bu çevre yolunun birinci amacı taşıt trafiğini, transit transit taşıt trafiğini şehir içinden alarak e, şehir dışına aktarmak ve bu sayede şehir içi trafiği rahatlatmak. Uşak biliyorsunuz zaten Ege'nin, iç Ege'nin neredeyse tam merkezinde doğuyla batının böyle bağlantı noktası, bağlantı aksı üzerinde bulunan bir il pozisyonda. Bu çevre yolu tabii ki Uşak karayol anlamında özellikle şehir trafiği ciddi şekilde rahatlatacak. Onun birlikte tabi belki birinci etapta biz bu rahatlamayı tam hissetmeyeceğiz ama en azından Denizli, Güney bu tarafa giden transit araçların tamamı Uşak şehir merkezine girmeden bu yol sayesinde normal yollarına devam etmiş olacak. İkinci etapıyla birlikte ikinci etapta tamamlandığında inşallah değerli arkadaşlar Doğu Batı, Güney Kuzey, Uşak merkezden geçecek olan bütün trafiği Uşak dışından aktarma imkanı bulacağız. Tabii bu sayede hem ee, şehir içinde hem de sürücülerimiz açısından trafik güvenliği artacak, daha güvenli hale gelecek. Bunun yanında bu yolun ekonomiye ve çevre korumaya da ciddi katkılar olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Mesela zaman ve akaryakıt tasarrufuyla birlikte bu yolun e, trafiğe açılmasıyla birlikte taşıt trafiğine Kullanılmasıyla birlikte yaklaşık yılda 210-211 milyon TL civarında bir tasarruf yapılması hedefleniyor. Bu şekilde bir öngörü var. Bunun yanında 3409 tonda karbon emisyonu da bir azalma sağlanacak. Niye? Taşıt içindeki, e, şehir içindeki trafiğin durması ve benzeri gibi hususlar olmadığı için inşallah e, bu şeyler de sağlanmış Olacak.